Merhaba sayın seyirciler. Şimdi gazetecilik kulübünde toplanmış olan Lokum ve Can'ın yanındayız. Evet bugün hangi konuda haber yapmayı planlıyorsunuz çocuklar? Bilmiyoruz. Düşündük düşündük henüz bir şey bulamadık. <gülüyor> Arkadaşlar sizin için harika bir haber fikrim var. Nedir Defne? Ne düşündün? Buraya gelirken beden dersi için top almak için oyuncakçıya gittim. Fikir orada aklıma geldi. Ne düşündün Defne? Merak ettik. Hadi siz de benimle gelin oyuncakçıya gidelim. Peki peki. Hadi o zaman çocuklar. Sen de gel kedicik. Hmm. Yalnız e, evcil hayvan kabul edemiyoruz. Ne yapalım? Sen bizi dışarıda bekle, gidi. Oldu mu? <gülüyor> şey, bize yardımcı olur musunuz? Sen demin gelen kızsın değil mi? Kız çocukları için oyuncaklar şu tarafta. Aradığın kesin oradadır bir bak bakalım. Çocuklar erkek çocuklar için de oyuncaklar öbür tarafta siz de oraya bakın. Evet ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bir bakın bakalım. Ha, i̇yi de ben yemek yapmayı çok seviyorum. Ne yani mutfakla ilgili oyuncakları kız çocuklar için olan taraftan mı almak zorundayım? Ben de futbol oynamayı, dinozorları çok seviyorum. Şimdi anladınız mı ne düşündüğümü? Anlaşılan Defne Oyuncakçı da kız çocuklarına ayrı, erkek çocuklarına ayrı taraflarda oyuncakların satılmasından rahatsız olmuş ve bunun hakkında haber yapmaya karar vermiş. Hadi siz oyuncakların bir listesini yapın, ben de fotoğraflarını çekeyim. Hı. Aradığınızı buldunuz mu Küçük Hanım? Evet bulduk, teşekkürler. Bir şey alacak mısınız peki? Hayır, şimdi almayacağız. Teşekkürler. Evet, galiba çocuklar yapacakları haberi hazırladı. Anlatın bakalım neler yazınız haberde? Şimdi, önce oyuncakçıda gördüklerimizi yazdık. Kız çocuklarına ve erkek çocuklarına ayrı ayrı bölümler var ya... Mesela bir spor oyuncağıyla ile oynamak isteyen bir kızın... ...gidip o oyuncağı erkek çocuklar bölümünden alması gerekiyor. Bu haksızlık. Ya da mesela mutfakla ilgili bir şey almak istiyorsan... ...kız çocuk bölümünden almak zorundasın. Ha, e, biz bütün iyi oyuncakların bütün çocuklar için olduğunu düşündüğümüzü anlatan bir haber yaptık. Evet başlığı da bu şekilde. Harikasınız çocuklar. Şimdi bundan herkesin haberi olacak. Bence oyuncakçı da artık oyuncakları konularına göre ayırır. Böylece herkes aradığı şeyleri raflarda bulur ve istediğini alır. Her zamanki gibi Harikasınız.